Evet arkadaşlar yine üslü sayılarla birlikteyiz. Hemen sorumuza geçelim. 3 bölü 4 parantez üzeri eksi 4. 2 bölü 3 parantez üzeri eksi 5. Soru işareti koymadan devam etmişiz. Buraya eşittir demişiz. Bunun sonucu ne? Şimdi arkadaşlar bu şekilde pay ve paydanın üstü aynıysa bunları ayırarak da şu şekilde yazabiliriz. Bakın 3 üzeri eksi 4 4 üzeri eksi 4. 2 üzeri eksi 5 3 üzeri eksi 5. Ondan sonra devamında arkadaşlar 3 üzeri eksi 4. Şimdi burada payda 4 üzeri eksi 4 ya bu kesirin paydası. Buradaki eksi ise yukarı ne çıkıyordu? Artı çıkıyordu. 3 üzeri eksi 4 çarpı yukarı çıkarıyoruz. 4 üzeri 4. 4 eksi oldu artı. Çarpı 2 üzeri 5. Artı, eksi var burada yukarı ne çıkar? Artı çıktı bakın. 3 üzeri eksi 5. 2 üzeri eksi 5 çarpı artı çıktı. Şimdi şuradaki işlemlerde arkadaşlar... E, aynı tabanları aynı olan sayıları yan yana getirelim. Yani 3 ile 3'ü 4 ile 2'yi yan yana getirelim. Şu şekilde oldu. Bakın yani şunların yerini değiştirdik. 3 üzeri 3 çarpı burada gördüğünüz gibi 2 üzeri 2 4 çarpı 2 üzeri 2 eksi 5. Şimdi burada 3 üzeri eksi 4 diyor ya arkadaşlar bakın. Şimdi burada bir yanlışlık yapmışız galiba. Hayır yapmamışız. Bakın 3 üzeri eksi 4 çarpı 3 üzeri 5 demiş ya arkadaşlar. Tabanları aynı ya. Tabanları aynı olduğu zaman üstteki sayılar ne oluyordu? Toplanıyordu. Eksi, 5 artı, eksi 4 artı 5 burası. Eksi 4 artı 5 ne yapar? 1 yapar. Bir sayının birinci kuvveti kendisidir. Bakın 3. Şimdi 4 gördüğümüz yere 2'nin üzeri diyoruz. 2'nin karesi ya. 2'nin karesi dedik. Parantez açtık. Bu 4'ü burada sabit tuttuk. 2'nin karesi 4 yani. Onun dördüncü kuvveti 4 burada var. Çarpı 2 üzeri eksi 5. 3 aynen devam burada var zaten. 2 üzeri bu ne yapar? Bunlar ikisi kafa kafaya çarpışır. Bu şekilde gördüğünüzde arkadaşlar bu ikisini çarpıyorsunuz. 2 i̇ki kere 4 8 çarpı 2 üzeri 5. Şimdi 3 yine aynen devam ediyor. 2 üzeri 8 2 üzeri eksi 5 tabanlar 2. E üstler ne yapılacak? Toplanacak yani 8 5. Eksi olduğu için 8 5 3. 3 çarpı 2 üzeri 3 8'dir. 3 kere 8 24'dür arkadaşlar. Şimdi diğer bir e, sorumuza geçiyoruz. Hemen kameramızı şöyle ayarladık. Evet. Şimdi arkadaşlar x2 olmak üzere şu işlemin sonucu nedir? x2 x eşittir 2 demek burada x gördüğümüz yere 2 yazacağız demek arkadaşlar. 5 üzeri x artı 1. 5 üzeri 2 artı 1. x gördüğümüz yere 2 yazdık. x gördüğümüz yere 2 yazdık. 5 üzeri 2. 3 çarpı 5 üzeri 2. Artı 5 x gördüğümüz yere 2 yazdık. 2 çarpı 5 üzeri 2 2 yazdık bakın. Eksi 1. Şimdi burada devam ediyoruz. Şimdi bu parantez içeri alalım bunu. Şimdi burada ortak sayımız 5 bakın. Bunu sadeleştirmemiz lazım. Şimdi bu ortak sayı ya bakın şu en ufak bu 5. Bunların içinde hep 5 var. Üste en ufak olan bu. Bu 5'i buraya aldık bakın. 5. 5 ile neyi çarparsak 5 üzeri 3'ü verir. 5 ile 5 üzeri 2'yi çarparsak 5 üzeri 3'ü verir mi? Niye? Tabanları aynı olduğu için. 1 ile 2'yi topladık. 5 üzeri 3 bunu verir. Bunla bunu çarpınca. Peki bununla bunu çarpınca bunu vermesi lazım. 5 ile bunu çarpınca bunu verir mi? Zaten 3 içeride onu değiştirmedik. 5 ile 5'i çarptık. 5'in karesini verir mi bu ikisi? Verir. Peki 2 ile neyi çarparsak? 2 çarpı 5 diyor buradan. 5'i dışarı aldık. Peki 2 çarpı 5. Yani burada 2 kalır. Bu 5'i dışarı attık. Buradaki 5'in birini 2 tane birini attık. Buradaki 3 tane 5'in birini attık. Buraya geldi bakın. Sistem bu oldu. Bununla bunu çarpınca bunu verir. Bununla bunu çarpınca bunu verir. Bununla bunu çarpınca bunu verir. Yani bu eşitlikte bu eşitlik bu denklem birbirine eşittir. Şimdi bu hale geldi mi? 5'i koruduk dışarıda. 5'in karesi kaç arkadaşlar? 25. 3 kere 5 15 artı 2. Şimdi burada işlem önceliğinde çıkarma işlemi önde. 25-15 10 artı 2 12 Burada 5 aynen duruyor bakın. 5 x 12 60. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sağ alttan tıkladığınızda bütün videolarımıza ulaşacaksınız. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.